Evet, bu dersimizde sun, sunu hazırlamak için PowerPoint programında temel ögeleri tanımaya ve özellikle Word'den yazılmış bir metinden Word'e nasıl bir sunu dosyası oluşturabiliriz bunu göstermeye çalışacağım. Ekranımızı paylaşalım. Evet. Öncelikle değerli arkadaşlar PowerPoint'te alıştığımız bir menü var. Office programlarının bütün menüleri birbirine benziyor. Burada dikkat ederseniz bir geçişler, animasyon, slide gösterisi gibi ekstra menüler var. Bunun dışında Word Excel'de diğer Office programlarındaki menüler birbirine benziyor. Şimdi öncelikle yeni bir dosya oluşturmamız gerekiyor. Bunun için dosyaya tıkladığınız zaman, yeniye tıkladığınız zaman burada bize alternatifler sunuyor. Hemen altında ise çevrim içi şablon ve temalardan biz yararlanabiliyoruz. Daha önce Office, Microsoft Office tarafından hazırlanıp sisteme atılan bazı şablonlar var. Burada sunu şeklinde hazırlananlar var. Burada gördüğünüz gibi çok sayıda örnekler mevcut. Bunlardan herhangi birini seçtiğiniz zaman konunuza, sunum, temanıza uygun olarak bir başlık seçebilirsiniz. Renk, düzen, içerik şeklinde. Bunları seçtikten sonra size burada ön izlemesini gösterecektir. Oluştur dediğiniz zaman Size bu hazırla daha önce hazırlanmış bir şablonu size sunacaktır. Yine tekrar oraya dönelim. Yeni de tema şeklinde de şablonlar indirebilirsiniz burada. Yine burada da benzer alternatifler var. Burada yine arama çubuğuna hazırlamış olduğunuz konularla ilgili, temalarla ilgili herhangi bir anahtar sözcük yazarsanız Onlarla ilgili şablonlar gelir ve onları da indirebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi eğitimle ilgili yine grafiklerle ilgili, işle ilgili, bilgi grafikleriyle ilgili, diyagramlarla ilgili örnekleri bulabilirsiniz. Bunları aldıktan sonra, herhangi birini seçtikten sonra onun üzerinde gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz. Bu Sunumuza başlamadan önce kendimize belirleyeceğimiz şablonla ilgili bir çalışma. Oluştur dediğiniz zaman buraya ekrana gelmiş olacak. Artık bundan sonra oluşturacağınız dosyalarda bunları kullanabilirsiniz. Üzerinde sağ tıklayıp slide'ı çoğalt diyerek bu şablonları kullanabilirsiniz. Bundan sonra artık içeriğini kendiniz değiştirebilirsiniz. Başlıkları, metin kutularını, içindeki resimleri silip yerine başka şeyler doldurabilirsiniz. Başlıklarınızı bu şekilde yapabilirsiniz. Bunlarla çalışmaya devam edeceğiz. Şimdi önemli bir şey sizin işinize çok yarayacak olan bir özellikten bahsedeceğim. Diyelim sizin elinizde Word'de hazırlanmış olan bir dosyanız var. Çünkü Word'de bir içerik oluşturmak için onları kopyala yapıştır yöntemiyle ya da şurada olduğu gibi gördüğünüz gibi geçen dersteki sunumdan hatırlayın. Bunları hepsini tek tek elimle yazmıştım. Ama daha önce bir çalışmanız var. Word'de hazırladınız siz. Bu çalışmayı kopyala yapıştır şeklinde değil de doğrudan PowerPoint'e aktarıp o şekilde sununuzu oluşturabilirsiniz. Diyelim benim böyle bir içeriğim var ve bu bölümlerden hepsini her bir bölümü bir sunu sayfası şeklinde PowerPoint'e aktarabilirim. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Öncelikle bu alanları seçerek bunları stillerden başlık formatına getirmem gerekiyor. Yoksa bu haliyle PowerPoint'te çekersen sadece bir sunu şeklinde çeker ki bu da istediğimiz bir şey olmaz. Ben şimdi burada görmüş olduğunuz her bir başlık ve altındaki metinleri PowerPoint'te her birisinin ayrı bir slide şeklinde olacak tarzda ben PowerPoint'e aktaracağım. Öncelikle şu benim slaydımın ana başlığı olacak. Yani kapak sayfasındaki başlık olacak. Bunu seçiyorum ve başlık 1 diyorum. Daha sonra diğer slide başlıklarını da yine seçerek buradan başlık 1 diyorum. İsterseniz birini seçtikten sonra kontrol tuşuna basılı tutup elinizi kontrol tuşundan kaldırmadan kontrol tuşuna basılı tutarak çoklu seçim yapabilirsiniz. Şunun gibi kontrole basıyorum. Ve seçiyorum. Basıyorum seçiyorum. Ve bu şekilde başlıklarımı seçiyorum. Bunları seçtikten sonra bakın bütün başlıklarımı seçtim. Sonra başlık 1 dediğim zaman gördüğünüz gibi bunları başlık 1 formatına getirdi. Bitti mi? işim bitmedi. Şimdi altı başlıkların altındaki metinlere de aynısını uygulamam gerekiyor. Bunu seçtikten sonra başlık 2 ya da başlık 3 formatına dönüştürmem lazım. Başlık 2 ile başlık 3 formatının farkı nedir? Sadece büyüklük farkı var gördüğünüz gibi. Ben bu başlık 3 daha işime yarıyor. Bunu seçtim. Yine aynı şekilde kontrol tuşuna basılı tutarak gelenleri kabul edelim. Kontrol tuşuna basılı tutarak Başlık üç diyebilirsiniz. Çoklu seçim yapabilirsiniz az önce olduğu gibi ya da yine Word'deki bilgilerimizi hatırlayalım. Ee, şuradan biçim boyacımızı alarak da uygulayacağımız yere bir yere alalım yanlış yere uyguladık. Buraya tıkladıktan sonra biçim boyacımızı alıyorum ve Uygulayacağım yeri seçiyorum. Burayı da başlık 3 formatına getirdi. Kontrole basılı tutarak çoklu seçim yapabiliyorum. Gördüğünüz gibi bunları da başlık 3 formatına getirdim. Seçtikten sonra başlık 3 diyorum. Çoklu seçim için kontrolü kullanıyorum. Bu şekilde seçiyorum. Evet neyse bu kadar yeterli. Daha sonra bu dosyayı bozulmaması için farklı şekilde kaydedeyim. Masa üstüne kaydedelim bunu. Çünkü açıkken PowerPoint'e çekemezsiniz bunları. Şu anda kaydettim masa üstüne sıfır ders çeriği olarak. Kapatıyorum. Daha sonra PowerPoint'ten boş bir sunu dosyası açtım. Burası kapak dosyası. Enter'a bastım. ikinci slayta tıklı. Daha sonra hemen giriş sekmesinin altındaki yeni slayta tıklıyorum. Ana hattan slide'ı seçiyorum. Daha sonra masa üstündeki bu dosyamı tıklıyorum. Ve şu anda gördüğünüz gibi her birisini Ayrı bir slide olarak getirdi gördüğünüz gibi. Kopyala yapıştır yapmadan Word'teki e, sayfadaki hepsini buraya getirdi gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi hatırlayacak olursanız burası başlık bölümü gördüğünüz gibi birinci bir başlık 1 biri olarak getirdi. Burayı da başlık 3 olarak formatlamıştık. Bunu da hemen alttaki metin kutusuna getirdi. Artık slaydımızı düzenleyebiliriz. Burası kapak sayfası olacaktı. Gördüğünüz gibi burası da kapak sayfası şeklinde değil. Hemen bunu dönüştürelim. Nasıl dönüştüreceğiz bunu? Hemen buradaki başlık slide formatına getirdiğimiz zaman gördüğünüz gibi buraya başlık olduğu altına da bir açıklama yazabilirsiniz. Evet daha sonra sayfaları istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Bilmiyorum Microsoft 365 kullanıyorsanız size sağ tarafta tasarım fikirleri diye bir bölüm açıyor ve yine buna tıkladığınız zaman burada beğendiğiniz bir şekli şablonu beğendiğiniz zaman slaytınızı otomatik o hale getirecektir. Gördüğünüz gibi. Her birisine buradan farklı bir tasarım uygulayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Eğer hepsine aynı temayı uygulamak istiyorsanız sol tarafta slide'ınızın ön izlemesi bulunan yere kontrol tuşuna basılı tutarak çoklu seçim yapabilirsiniz. Şu anda hepsini seçmiş bulunuyorum. Bu şekilde seçim yapabilirsiniz. Seçim yaptıktan sonra bunlarla ilgili işlemleri yapabilirsiniz. Ama tasarım fikirlerini teker teker veriyor. Çoklu seçim uygulamamıza izin vermedi. O halde biz de bunları teker teker seçebiliriz. Evet, isterseniz burada tabii ki kendinizde kendi tarzınıza özel uygulayabilirsiniz. Bunları, buradaki tasarım fikirleri yoksa, yani Microsoft 365 kullanmıyorsanız, bunlar size gelmeyecektir. Bu biçimlendirmeleri yapamaz mıyım? Elbette yapabilirsiniz. Şurada tasarım bölümü var tasarım bölümünde de gördüğünüz gibi şurayı açtığınız zaman çok sayıda alternatifler var. Bunları da uygulayabilirsiniz. Yalnız biri seçilirken buradan herhangi birini seçtiğiniz zaman bütün slaytlarınızı uygular. Eğer kontrolle basılı tutup da sadece belirli slaytları uygulamak istiyorsanız o zaman kontrolle slaytların ön izlemesinden seçmeniz gerekir. Buradan herhangi bir şablonu seçtiğiniz zaman bunlara uygulayacaktır gördüğünüz gibi. Bunlara da farklı tasarımlar seçelim. Bunları da şöyle yeşil bir şey olmuş olsun. Gördüğünüz gibi farklı bir tasarımla bunları şekillendirdik. Gördüğünüz gibi Wordde sunumuzu hazırladıktan sonra bunları e, Office'in vermiş olduğu sistemde bulunan temalarla renklendirebilirsiniz. Bunları seçtiğiniz zaman sadece görüntüsünü değiştirmez içindeki yazı tiplerini yazı büyüklüklerini de otomatik olarak değiştirmiş olur. Buradan herhangi bir temayı seçtiğiniz zaman Sağ tarafta çeşitlemeler bölümü var gördüğünüz gibi. Buradan farklı renkleri de uygulayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kırmızıyı seçtiğiniz zaman ya da sarıyı seçtiğiniz zaman bunları uygulayabilirsiniz. Yeşillerden seçelim. Mesela bunlar yeşil. Burasını pembe yapmak istiyorsanız buradan seçebiliyorsunuz. Üzerine tıkladığınız zaman bu <gülüyor> Gördüğünüz gibi sadece seçili slaytlara uygulayabilirsiniz. Tüm slaytlar slaytlara uygulayabilirsiniz. Eşlesen slaytlara da uygulayabilirsiniz. Bu tür alternatifler de mevcut. Evet, bu Word'den aktarma hususunu hususuyla ilgili soracağınız bir şey var mı arkadaşlar? Tekrar göstermeme gerek var mı? Burada şunu unutmuyoruz arkadaşlar. Word'den PowerPoint'e aktarırken mutlaka başlıkları, slide başlıklarını başlık 1 olarak formatlıyoruz. İçeriğini de ya başlık 2 ya da başlık 3 olarak formatlamamız gerekiyor. Bu şekilde biçimlendirmezsek eğer sadece başlık olan şeyleri çeker diğerlerini çekmez bunun gibi sadece böyle listelenmiş olanları değil Word'deki bir metin içerisinde bir dosya içerisindeki bölümleri de aynı şekilde ara ara başlık olarak formatlarsanız bütün dosyadaki sadece başlık formatında biçimlendirilmiş verileri alır diğerlerini almaz isterseniz bir denemede öyle yapalım Mesela şöyle bir dosyamız var. Burada mesela şu başlıklarımızı başlık 1 olarak formatlayalım. Sadece şu paragrafı para alalım. Üst ve alt paragrafları almayalım. Bunu da başlık ile 2 olarak formatlayalım. Bu bölümü alacağım. Bu normal başlık 1 olacak. Buradan da sadece mavi olanı Alacağım. Bunu da başlık 2 olarak formatlayalım. Bir tane daha örnek seçmemize gerek var mı? Yok. Sonra bunu farklı kaydedeyim. Orijinal belge bozulmasın. Masa üstünü seçelim. Kaydet diyelim ve kapatalım. Kapatmadığımız sürece PowerPoint'e aktarmamız söz konusu değil. Yeni bir dosya açalım. Boşsun'u. Sonra yeni slayttan ana hattan slaytlar diyelim. Masa üstünde sunum ilkeleriydi. Seçiyorum. Gördüğünüz gibi sadece seçtiğim yerler geldi. Diğer taraflarını almadı. Dolayısıyla bunları tabii e, aradaki metinler olduğundan dolayı bunları düzenlemek zor olabilir. O yüzden de siz mutlaka e, diğer yerleri almadan sadece seçilmiş olan dosyayı yani şunun gibi hazırlayıp seçmeniz daha düzenli bir şekilde almanıza neden olur. Evet arkadaşlar, şimdi bunu da gösterdikten sonra temel ögelerden de biraz bahsederek dersimizi tamamlamış olalım. Şimdi bir sunu da e, ögeleri inceleyecek olursak bir sunu sayfasında öncelikle bir giriş sayfamız var. Kapak sayfamız oluyor bu. Burada genellikle konunun adını ve Onunla ilgili alt bilgi ya da hazırlayan bilgisini verebilirsiniz. Bundan sonra artık sununun içeriği genellikle iki alandan oluşur. Bunlardan birincisi başlık alanı, bir diğeri ise metin alanıdır. Buraya her sununun mutlaka bir başlığı olması gerekir ve o başlıkla ilgili bilgilerin olması gerekir. Eğer bir konu uzunsa alt metinleri fazlaysa onu tamamını buraya doldurmak şeklinde değil de ikinci bir sayfaya paylaştırmak şeklinde hazırlamanız gerekir. Geçen derste hatırlayın 6 çarpı 6 formülümüz vardı. Yani cümlelerin uzunluğu 6 sözcükten satırların uzunluğu da en fazla 6 satırdan oluşması gerekiyordu. Bu e, izleyenlerin özellikle e, kalabalık izleyenler olduğunda düşünürseniz büyük bir salonda sunum yapacağınızı düşünür, düşünürseniz en arkadaki kişinin yazıları rahatlıkla görmesi için böyle bir formül geliştirilmiş. Nitekim e, bunlar böyle rastgele alınmış ilkeler değil bunlar deneme yanılma yoluyla tecrübelerle ortaya çıkarılmış ilkelerdir. Dolayısıyla bu ilkelere uymak gerekir. Diyelim sizin çok uzun bir yazınız var. Şuradan bir metin alalım. Şöyle bir metin olsun. Kopyala diyelim. Buradan Şuradan yeni bir sunularımızdan birini açalım. Yeni bir sayfaya bunu yapıştırdınız. Yapıştırırken de mutlaka şurada kaynak biçimlendirmesi gibi alternatifler var. Burada metin olarak yapıştırırsanız e, bura görmüş olduğunuz bu alandaki Yazılar otomatik olarak büyür ve küçülür. Dolayısıyla bu şekilde iki slaytta olan bir veriyi tek bir slaytta birleştirirseniz böyle bir görüntü ortaya çıkar ki az önce söylemiş olduğum altı x altı kuralı da ihmal edilmiş olur. Dolayısıyla bu uzaktan sunumunuz gözükmez, sunu sayfanız gözükmez. Bunun için eğer bu kadar uzun bir bilgi varsa bunu diğer slaytlara paylaştırmak gerekiyor. Buraya kopyaladıktan sonra slide'ı çoğalt diyerek gördüğünüz gibi iki tane slide yapabilirsiniz. Daha sonra öncelikle birinciyi düzenlersiniz. Sonra ikinciye geçip birincinin verilerini silip ikinciyi hazırlayabilirsiniz. Buradan çekebilirsiniz. Gördüğünüz gibi yazıları e, sildiğim zaman yazıları sildiğim zaman otomatik de ne yaptı? Yazıları büyütmüş oldu. Bunu unutmayın. Bir kez daha söylüyorum. Yapıştırırken e, metni koru diyerek yapıştırmanız gerekir. Yoksa diğer türleri yapıştırırsanız silseniz dahi yazınız olduğu gibi kalır. Onu büyütmek için siz kendi elle büyütmeniz gerekebilir, o yüzden de metin olarak almanızı tavsiye ederim. Evet, slide çoğalt dedim. Sonra birincide bulunması gereken slaytları koruyarak diğerlerini sildim. Sonra ikinci slaytta olması gerekenleri bırakarak diğerlerini silmiş oldum. Daha sonra da slide'ımı düzenledim. Gördüğünüz gibi sunum bir düzene girmiş oldu. Daha sonra bunları seçerek tasarım bölümünden bunları şekillendirebilirsiniz. Bunları renklendirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde bir... Ee, uygulama gerçekleştirmiş olduk. Dediğim gibi temelde slaytlarda bir başlık alanı bir de sunu alanı var. Bunları ilgili yerlere yapmamız gerekiyor. Yine giriş sekmesinde bir slaytın içeriğinin, düzeninin nasıl olması gerektiğine dair bize PowerPoint yardımcı oluyor. Bir ipucu veriyor. Bunu da ya slide'ın ön izleme bölümündeki yerinde sağ tıklayıp düzenden e, ayarlayabilirsiniz. Ya da şuradan gördüğünüz gibi aynı alan geliyor. Buradan da düzenleyebilirsiniz. Örneğin iki tane sütun yani iki içerik olması gereken bir yerse... Buna tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi hem buraya hem de buraya ne yapmış oldu? iki tane sütun eklemiş oldu. Az önce biz sunularımızı iki alana taşımıştık. İki slide'a taşımıştık. istersek bunu karşılaştırmalı bir şey varsa bu şekilde verebilirsiniz. iki sütun şeklinde. Yine buradan eğer iki tane içerik varsa... Bunu iki içerik şeklinde, buraya bir resim, buraya bir resim, karşılaştırmalı bir grafik olabilir, resim olabilir. Bunları bu şekilde düzenleyebilirsiniz. Yine şurada görmüş olduğunuz gibi başlık sayfasıysa, yani kapak sayfasıysa bunu yapabilirsiniz. Şu zaten standart olan başlık ve içerik. Yine başlık ve resim şeklinde varsa... Bunu yapabilirsiniz. Boş gibi diğer alternatifler var. Dolayısıyla buradaki düzeni tamamen sunu sayfanızdaki içeriğin tipine göre ayarlamanız gerekiyor. Bunu buradan ayarlay ayarlayabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde yeni slide bölümünde de boş bir slide bundan sonra bir slide ekleyecekseniz bunları yine hangi düzende olması gerektiğini seçerek buraya sonuna yeni bir boş sunu sayfası ekleyebilirsiniz. Sunu sayfaları üzerindeki değişiklikleri buradan yine ön izlemeden sürükle bırak yöntemiyle istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Yine sununuzda eğer birkaç tane bölüm varsa diyelim PowerPoint'e giriş PowerPoint sunumu hazırlıyorsunuz. Onunla ilgili bir sunu hazırlıyorsunuz. Sonra önce giriş bölümünü tanıtıyorsunuz. Ardından ekle bölümüne geçiyorsunuz. Tasarım ve bunlara bu şekilde geçiş yapabiliyorsunuz. Diyelim ilk 5 sunumunuz, slide sayfanız girişle ilgiliydi. Ondan sonraki sayfalar ekle ile ilgili ise buraya bir tane bölüm ekleyebilirsiniz. Böylelikle sunularınız arasında bir kategorizasyon oluşturabilirsiniz. Yeni bir bölüm eklediğim zaman böyle bir pencere açılıyor. Buraya istediğiniz başlığı yazarak yeniden eklediğiniz zaman buraya bir bölüm halinde gelmiş oldu gördüğünüz gibi. Yine bundan sonra da diyelim sunularınız var. Buraya da başka bir bölüm ekle diyebilirsiniz. Buraya da ne diyelim? Tasarım diyelim. Tasarım bölümü eklemiş oldunuz. Daha sonra bu bölümleri her birisini ayrı ayrı tasarım örnekleriyle renklendirebilirsiniz, biçimlendirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi diğer bölümü de yine aynı onda ama farklı renkte yapabilirsiniz gördüğünüz gibi. Bunları tamamen sizin zevkinize ve sununuzun içeriğine ve bu içeriğin en etkili bir biçimde nasıl yansıtacağınıza dair sizin üretkenliğinize kalmış bir durum. Yine aynı bölümü buradan bölüm de diyebilirsiniz. Eklediğiniz bütün bölümleri tamamen kaldırabilirsiniz. Diyelim daha önce bir böyle şekiller verdiniz ama daha sonra beğenmediniz. Buradan slide'ı sıfırla dediğiniz zaman slide'ınızın özelliklerini sıfırlayabilirsiniz. Daha önce yapılmış şeyleri, düzenleri buradan ilk orijinal hali neyse ona getirebilirsiniz. Bunları tabii ki biz şablondan getirdiğimiz için. Şablonun sıfır hali bu olduğu için sıfırlamadı. Elle yapılandırdığınız sıfır boş bir slayt'tan yapılandırdığınız slaytlarda o sıfırlamayı kullanabilirsiniz değerli arkadaşlar. Evet. Buraya kadar soracağımız bir şey var mı arkadaşlar? Burada Word'den e, aktarmak önemliydi. Bu derste ona özen gösterdik. Sonra yeni sunularla yeni sunu sayfasının nasıl hazırlanması gerektiğine dair bazı ipuçları vermiş olduk.